Sevgili öğrencilerim, merhabalar. 22. Bölüm'e geçtik arkadaşlar. Daireymiş bu bölümümüzde. Dairede alanı falan işleyeceğiz büyük bir ihtimalle. Çevresi falan olabilir. Şöyle bakıyorum, 16 tane köşe taşın bulunuyormuş. 16 tane köşe taşıyla bize öğretecek inşallah daireyi. Vakit kaybetmeyelim. Biraz Bismillah diyelim dostlar. Hemen. İlk köşe taşımızın birinci sorusuyla başlayalım. Çevre ile ilgili bir soru. Şöyle odaklanmamız da güzelse bir bakalım. Çevresi 18 pi olan dairenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Çevrenin formülünü bileceksiniz dostlarım. Bir dairenin çevresi dediği zaman çevre 2 çarpı pi sabit sayımız ve çarpı yarı çarp. 2 pi re bu dairenin çevresi ve bu da 18 pi imiş dostlarım. Dairenin çevresi 18 pi olarak verilmiş. Hemen pi'leri sildim. 2'ye böldüm iki tarafı ve yarı çapı buradan 9 buldum. Bize de diyor ki alanı nedir? Dairenin alan formülü ise alanı eşittir. Pi çarpı yarı çapın karesi. Pi kare. Hemen re karemiz zaten r 9 olduğu için karesi 81 yapacak. Bir de yanına pi yazıyorsunuz. İşte dairemizin alanı. 81 pi'dir diyoruz. Sakın a 81'i işaretlemeyin. Pi mutlaka olacak. Evet. Geldim ikinci soruya. Bakın burada da bir kare var. İçine bir tane çember çizilmiş. AB kenarını yani karenin bir kenarını 6 birim vermiş. Şimdi şuradan çapını çizersek bu çemberin. Biliyorsunuz ki buralara dik olacaktı teğet olduğu noktalara. Ya da aynı buradan da çizebilirdim ben bu çapı. dik olacak buralara derdim. Ve Karenin bir kenarı 6 birim ise benim çapımın da 6 birim olduğunu görüyorum. Dolayısıyla yarı çapım 3 birim geldi arkadaşım. Buna göre taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Ki kares, e, dairede alan sorularının %90'ı bu şekilde arkadaşlarım. Hep böyle bir taralı alan soracak bize ve biz hep şunu düşüneceğiz. Neyin alanından neyin alanını çıkartırsam ben bu taralı alana ulaşırım diye düşüneceğiz. Burada basit. Karenin alanından ki karenin alanı bir kenarının karesiydi. Yani 36. Eksi biz bu beyaz daireyi çıkartırsak dairenin alanında pi re kareydi. Yani pi çarpı 3'ün karesi. O da 9 pi yapar. İşte benim aradığım cevap budur dostlarım. 36 eksi 9 pi. Bu pi'li bu normal tam sayı. Tam sayı Pili yanında pi olan bir sabit olan sayı. Bunlar birbirinden çıkmaz. Yani 27 diye bir şey düşünmeyin. Cevap direkt böyledir arkadaşım. 36-9 pi'yi göreceksin şıklardaki bakın Bursa şıklığında mevcut. İşaretleyip geçtik. Geldik 3. sorumuza. 1. soruyu tersten sormuş. Bu sefer alanını vermiş bize. Hemen alanını neydi dairenin? Pi çarpı r kare. Bunu 24 pi olarak vermiş. Pi'leri sildim. Bakın r kare 24 çıktı. Demek ki r kök 24 olacak. Yani kök 24 de 4 çarpı 6 olduğu için 2 kök 6 olarak dışarıya çıktı. Çevresi nedir diye soruyor. Çevrede 2 pi re formülüyle bulunuyordu. Yani 2 çarpı pi çarpı re'yi de 2 kök 6 diye bulduk. Şu 2 ile şu 2'yi çarptım. 4 kök 6 pi geldi. Sorumuzun cevabı Ceyhan'daymış dedik. Evet geldik dördüncü sorumuza. Halkanın alanını soruyor arkadaşlar. İki çember arasında kalan halka dediğimiz alan, simit diyor kimileri buna, simitin alanı şeklinde de söyleniyor. E zaten soruda diyor bakın çemberler arasında. Yani ne demek bu kardeşim? Büyük çemberden küçük çemberi çıkartacaksın diyor. OB'yi 4 vermiş, OA'yı 2 vermiş. Yani burası 2, burası da 2. Büyük dairenin alanı pi. Büyük dairenin yarı çapının karesi yani 4'ün karesi. Eksi küçük dairenin beyaz dairenin alanı pi yarı çapı 2 olduğu için 2'nin karesi. Buradan 16 pi eksi 4 pi geliyor ki ikisi de pi'li olduğu için birbirinden çıkartabilirim. 12 pi yazarım buraya. Cevap da Denizli'den gelir. Evet birinci köşe taşını gömdük. Hemen çevirdik arka tarafımızı. Yani kağıdın arka tarafını. Ve İkinci köşe taşının birinci sorusuna bakıyorum hemen. Diyor ki iki tane dairemiz var. yarıçaplarının toplamı 24'müş bu dairenin. yarıçapları toplamı. Taralı alanı vermiş. 240 pi santimetrekare ise çevrelerinin, çemberlerin çevreleri farkı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bu taralı alanı vermiş bize. Taralı alanı normalde nasıl bulurum dostum? Büyük dairenin alanından şu beyaz daireyi çıkartırsam geriye taralı alan kalır. Büyük dairenin alanı Pi büyük re'nin karesi eksi pi küçük re'nin karesidir ki bu da 240 pi olarak verilmiş bize. Hemen pi parantezine aldığımda şu pi'ler gider geriye r kare eksi r kare kalır 240 olarak. Yani iki kare farkı kaldı bakın biz bunu nasıl yazıyorduk? Farkları çarpı toplamları eşitmiş 240'a yani iki kare farkını şu şekilde yazabiliyordum ben. 240. E bize toplamlarını vermiş 24 diye. E çarpımları o şey, Farkları da o halde 10 olmalı ki çarpımları 240 olsun. Yani biz neyi bulduk şimdi? Büyük R artı küçük R'yi 24 diye bulduk zaten vermişti. Büyük R eksi küçük R'yi de 10 diye bulduk arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? Çemberlerin çevreleri farkı. Şimdi çemberlerin çevresini nasıl yazıyorduk dostum? Şuradan devam edeyim ben. Büyük çemberin çevresi 2 pi büyük r eksi küçük çemberin çevresi de 2 pi küçük r. Hadi bunları 2 pi parantezine aldığımızda büyük r eksi küçük r gelmiyor mu buradan? Bana sorulan şey işte bu. E büyük r eksi küçük r'yi de 10 diye bulduk biz. Şurası 10. 2 ile çarparsam 20 yanında da pi var 20 pi olarak bulurum cevap Bursa'dan geldi dostum evet ikinci sorumuz eş çemberler çemberler eş merkezliymiş çemberler arasında kalan bölgenin alanı 15 çevreleri toplamı da 10 pi olduğuna göre büyük çemberin yarı çapı nedir diye bir soru sormuş şimdi biz büyük çemberin yarı çapına büyük r, küçük çemberin yarı çapına da küçük r diye yazalım şimdi taralı alan dediğimiz iki çember arasında kalan alan daha önce de bulduk bundan arkadaşlarım. Büyük dairenin alanından yani pi büyük re kareden küçük dairenin alanını çıkarttığımda işte bu taralı alana bulaşamışım. Yani 15 pi'ye. Hemen pi parantezini alıp pi'leri sadeleştirdim. Buradan da re kare eksi küçük re kare eşittir 15 geldi. Yine iki kare farkı olarak yazalım. Büyük re eksi küçük re. Büyük re artı küçük re demek ki bu iki kare farkının açılımı ve bu da 15'miş. Başka bir bilgi daha var. Çemberlerin çevreleri toplamı da 10 pi. Hemen şöyle yan tarafa geldim. Çemberlerin çevreleri toplamı büyüğünün çevresi 2 pi büyük R. Küçüğünün çevresi 2 pi küçük R. Bu da toplamları 10 pi'miş. pi imiş. Yine pi'leri şöyle sadeleştiriyorum hemen. Hepsini de 2'ye de bölüyorum. Şurada 5 kaldı. Yani büyük R artı küçük R'yi biz 5 bulduk. Peki şuraya geldiğimde burası 5 ise farkları 3 olmaz mı arkadaşlar? Bunu da söylemiş olalım. Şimdi hemen matematiksel bir oyun yapıyorum. Şurada denklem çözeceğim. Büyük R ile küçük R'nin toplamını biz 5 diye bulduk. Büyük R ile küçük R'nin farkını 3 diye bulduk. Bunları alt alta topluyorum. bakın R ile -R birbirini götürüyor. 2R eşittir 8. Büyük R'yi buradan 4 buluyorum. Bana da büyük çemberin yarıçapını soruyor. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet yine taralı alanla işimiz var. Bakın taralı alan 32 pi olarak verilmiş. Biz yine şunu söyleyeceğiz değil mi arkadaşlarım? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartırsak e, 32 pi oluyormuş diyeceğiz. Şimdi küçük dairenin yarı çapını şöyle hemen yarı çapı şurasıdır. Küçük r olarak gösterelim. Şurayı da 4 vermiş. Bakın büyük dairenin yarı çapı da ne çıktı karşımıza? Büyük r artı, şey, küçük r artı 4 geldi. Büyük dairenin yarı çapı. Şimdi taral alanı ben nasıl ulaşıyorum? Büyük dairenin alanında, şöyle biraz yukarıya kaydırıyorum. Büyük dairenin alanı pi çarpı yarıçapı r artı 4 olduğu için r artı 4'un karesi diyorum. Eksi beyaz dairenin alanını çıkartıyorum. Yani o da pi çarpı yarıçapı r olduğu için r'nin karesini çıkarttım. İşte bu da 32 piymiş. Hemen sadeleştirmemizi yapalım gerekli sadeleştirmelerimizi. Şuradaki pi pi ve pi'ler gitsin. Şimdi burayı da bir açarsak cevabımız gelecek inşallah arkadaşlarım. Hemen açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi bir re de burada var. Eşittir 32 var burada da. Re kareler gitti. Şu 16'yı bu tarafa atarsam eksi 16 geçer. Burada 8 re kalır ki burada da 16 kalır. 32 eksi 16'dan. 8'e bölersek her iki tarafı da re eşittir. 2 çıkar. Dikkat edin R'yi sormuyor. Büyük çemberin yarı çapını yani R artı 4'ü soruyor. Cevabımız 6'dır diyebiliriz. Şekildeki çemberler eş merkezlidir. İçteki çemberin dıştaki çemberin tehlikelişi AB10 taralı alan nedir diye bir soru sormuş. Dostum ben direkt cevabı Ceyhan olarak işaretleyeceğim. Çünkü burada bir pratik yöntemimiz var. Olay şu. Böyle iki çember arasında kalan alanı yani halkayı sorduğunda küçük çemberin teğetinin uzunluğunun yarısının karesi var ya bakın 10 ya bu AB. Onun yarısı 5. Beş. Bu 5'in de karesi cevabın olacak senin. Yani 10 yarısını al, karesini al. Yarısı karesi. Yarısı karesi. Onun yarısı 5, karesi 25. Cevap 25π'dir. Direkt işaretledim. Tabii biz bunu bir de normal yolla da çözelim isterseniz arkadaşlarım, Bakın şöyle. Şimdi küçük çemberden buraya bir diklik indirdim. Buna küçük r yazdım. Büyük çemberimin de yarı çapını çiziyorum. Buna da büyük R yazıyorum. Şimdi şurada bir Pisagor bağıntısı var. Büyük R'nin karesi eşittir. Küçük R'nin karesi artı 5'in karesi 25. Yani büyük R kare eksi küçük R kare eşittir 25 buluyorum. Yani halkanın alanını soruyor bize dostum. Halkanın alanı neydi? Büyük dairenin alanından yani pi büyük rekareden kareden küçük dairenin yani pi küçük rekareyi kareyi çıkartırsam bana sorulan yer burası. Bunu da pi parantezinde rekare kare r re kare diye yazıyorum eşittir soru şartı. Şurayı 25 bulmuştuk diyorum. 25 pi de buradan geliyor. 25 pi'yi tekrar bulabiliyorum istersem arkadaşım. Evet 2 numarada tamamdır. Hemen geldim 3 numaralı köşe taşımızın Birinci sorusuna. O merkezli daire diliminin yarıçapı 6'dır ve e, alanı 6π santimetre karedir. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostum burada da daire diliminin alanın formülünü söyleyeceğiz arkadaşlarım. Şöyle çaydan bir yudum alalım. Şimdi alfa derecelik daire diliminin alanı şu: Alfa bölü 360 çarpı bu alfanın yanına eğer alansa daire diliminin alanını soruyorsa tam dairenin alan formülünü yazıyorum. Yani pi re kare diyorum. Eğer bunun bana e, şuradaki yayının uzunluğunu sorsaydı buraya da tam dairenin çevresinin formülünü yani 2 pi re yazacaktım. Yani alfa derecelik bir dairenin ya yay uzunluğunu soracak ya da alanını soracak. Alfa bölü 360 sabit bunun yanına alanı soruyorsa tam dairenin alanı, çevresini soruyorsa yani ya uzunluğunu soruyorsa tam dairenin çevresini yazacağız. Hadi bulalım. Şimdi bu da neymiş zaten bunu bize vermiş 6 pi demiş bunun için. Şimdi biz neyi biliyoruz? Ee, R'yi biliyoruz. R 6, 6'nın karesi 36. O zaman şöyle oldu 36 pi alfa bölü 360 eşittir 6 pi geldi. Pi'leri sildim. 36'ya böldüm. 36'ya böldüm. 10. 10'la da 6'yı çarptım. Alfa Ceyhan geldi. Evet. ikinci sorumuz. Daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir diye bir şey sormuş bize. 30 derecelik taralı daire dilimi var orada. AT'yi 8, AB'yi 4 vermiş dostum. Şimdi biz bir teğet noktası görünce bir kere hemen TT, şöyle yarı çapımızı dikindirecektik dostum. Bir kere bu yarı çap şurası R. Bilelim bunu. Şurası da R, şurası da R. Dostum bak burada ne çıktı karşımıza? Bir dik üçgen çıktı. İster pisagor bahansı yaparak hemen R'yi bulabilirsin. İstersen de bunun 6-8-10 olduğunu görebilirsen ki 8 sana kopyayı versin. Özel dik üçgen oluyor genelde bu içinde harf olan dik üçgenlerde. Hemen 6-8-10 olduğunu gördüm. Demek ki R 6. Yoksa Pisagor yapacaktık arkadaşlar. İşte hipotenüsün karesi 8'in karesi artı R kare deyip R'yi öyle bulacaktım. Şimdi bana da ne diyor? 30 derecelik dairenin alanı. O zaman 30 çarpı pi R kare dedik değil mi? Yani 36 bölü 360. Peki bir sıfır buradan bir sıfır buradan. 36'lar da gitsin. Geriye bakın 3 pi kaldı. Cevap Bursa'dan çıktı. Evet şuna bakıyoruz. Üçüncü sorumuz. AD'yi 4 vermiş. Daire dilimlerinin o merkezli çeyrek daire değil mi bunlar arkadaşlar? Bakın hep 90'ar derecelik çeyrek daireler. Şimdi, şunun yarıçapına r, bunun yarıçapına da büyük r değil. Bu çeyrek dairenin alanı pi r kare. Bakın tam dairenin alanıydı, değil mi? Bu tam daire. Çeyrek dediği zaman ne yapıyorum? Dörde bölüyorum. Artı bu çeyrek dairenin alanında pi küçük r'nin karesi bölü 4. Benden istenilen bu. Peki bizim bildiğimiz ne var? AD4. Şuradaki Pisagor'u görün hemen arkadaşlarım. Pisagor neydi? Hipotenüsün karesi. Yani 4'ün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamına. Yani R kare artı R kareyi biz 16 diye biliyormuşuz. Bakın şurayı da hemen pi bölü 4 parantezinde yazarsak. Şöyle biraz yer açayım. Pi bölü 4 parantezini alırsam şu 2 pi bölü 4'ün parantezini aldığımda büyük rekara artı küçük rekare geliyor ki yani 16 geliyor buradan arkadaşlar. O zaman 16 pi bölü 4 sorumuzun cevabı 4 ile de 16'yı sadeleştirirsem Ceyhan'ı işaretlerim ben arkadaşım. Evet dördüncü sorudayız arkadaşlarım. Bakın 30 derecelik bir daire dilimimiz mevcut burada. İki tane daire dilimimiz var. Birisi DC daire dilimi. Bu A merkezliymiş. O zaman bunun yarı çapı 12. Bir de B merkezli bir daire dilimimiz de var. Bakın yarı çapı şunlar 6. Bir de şöyle kırmızı yapayım ben bunu ki iyice belirgin olsun. Şurası 6. Bakın burada bir ikiz kenar üçgenimiz var. Burası 30. 30-30-60'tır. Şurası 60 derece yapar. Buna göre taralı alan nedir diye soruyor. Sen hemen şunu düşüneceksin. Ben taralı alana nasıl ulaşırım? Şimdi büyük daire diliminin alanından şuradaki kırmızı daireyi ve şu üçgenin alanını çıkartırsak sanırım sorun ortadan kalkıyor arkadaşlar. O zaman hadi bulalım. Şimdi büyük dairenin yani şu büyük 30 derecelik dairenin alanı 30 bölü 360 çarpı pi 12'nin karesi yarıçapı 12 dikkat edin pi 12'nin karesi de 144 birer sıfır sildim 36'ya böldüm 36'ya böldüm 4. 3 kere 4 12 pi şimdi bu ne en büyük daire şimdi gelin buradaki şu 60 derecelik kırmızı daireyi hesaplayalım onu da şurada yapayım 60 bölü 360 diyorum çarpı bunun tam dairesi de pi re kareden 36 pi peki sıfırlar sıfırlar 36'lar 36'lar gitsin 6 pi geldi 3 Şuranın alanı şu kırmızı daire diliminin alanı 6 pil. Bir de şu üçgenin alanını bulalım isterseniz arkadaşlarım. Onu da şurada kenarda bulalım hemen. Bu da 120 derecelik 120-30-30 üçgenidir. Ki ikiz kenar üçgen hemen sinüs alandan bulabiliriz. İstersek bir diklik indirip de, de bulabilirdik ama biliyorsunuz zaten bunları nasıl bulacağınızı. Ben hemen hızlı bir şekilde sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. <gülüyor> kök 3 bölü 2 diye yazdım 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 3 3 kere 3 9 kök 3 de burası 9 kök 3 de burayı bulduk Şimdi tamamı neydi 12 pi ben bu 12 pi'den 6 pi'yi çıkartacağım geriye kaldı 6 pi bir de kök 9 kök 3'ü çıkartacağım 6 pi eksi 9 kök 3 olacak yani cevap Edirne'den gelecek arkadaşlar evet hemen çevirdim 4 numaralı köşe taşımızdayız birinci sorumuz o merkezi çemberde bakın yine taralı daire dilimini soruyor fakat bu seferki az önceki köşe taşından farkı alfa açısı piyasada yok. Peki ben alfayı istersen bulabilir miyim? Kesinlikle bulurum ama işi biraz uzatmış olurum arkadaşlarım. Uzatmadan hemen kısaca şu burayı üçgene benzetiyorsunuz yani şunu sanki düz çizgiymiş gibi şu yayı düz çizgi gibi düşünün bu düz çizgiye inen yükseklik yarıçap olmaz mı arkadaşlar bakın taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 6 çarpı 5 bölü 2'den 30 bölü 2 15 bulursunuz sorumuzun cevabını sakın da pi'yi işaretlemeyin burada pi yok arkadaşlar tamam mı? evet geldik ikinci sorumuza ab 2 p şurası da 2 CB yayı da 2 olarak verilmiş. Şimdi S1 bölü S2 istiyor. Yok S2 bölü S1. Bakın bunun da yarıçapı çapı R. Bunun da yarıçapı R. Şimdi S2 alanını yazıyorum hemen. R çarpı 2 pi bölü 2. Az önceki formülden. S1'in alanını yazıyorum. R çarpı 2 bölü 2. Hemen bunları da birbirine oranladık mı cevap geliyor. Bakın R'ler. Bölü 2'ler gitti. Hatta şu pay kısmındaki 2'ler de gitti. Ne kaldı? Pi burada da bir. Pi bölü bir Pi çıktı sorumuzun cevabı. Evet 3. sorumuz. O merkezli daire diliminin alanı A. Yarı çapı r. Buna göre AB yay uzunluğu nedir? Şimdi AB yay uzunluğuna x diyelim. Buraya inen yüksekliğin artık r olduğunu biliyoruz ve taban çarpı yükseklik bölü iki bizim alanımız yani A olacak. Hemen içler dışlar yapalım. X çarpı R eşittir 2A olur. X eşittir 2A bölü R. Yani cevap Bursa'dan geldi. O merkezi çemberde ADC yayının uzunluğu AB kirişinin uzunluğuna eşitmiş. Doğrusunun uzunluğuna diyelim biz. Şimdi bu yarıçap buraya daima dikinerdi. Bunu bir söyleyelim. <gülüyor> Altı taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Burada da AOC diliminin alanı AOC şuradaki daire diliminin alanı ile OAB dik üçgen alanının eşit olduğunu görünüyor ki evet öyledir arkadaşlarım. Onu ben bir ilk önce ispatlayayım isterseniz. Şimdi OA'yı vermişti 6. AB'ye biz x dersek şuradaki yayın uzunluğu da x oluyor değil mi dostum? Şu yayın uzunluğu da x. Şimdi şunu göreceğiz tabii ki burada. Bakın buradan inen Yarı çapımız da 6. Bunun alanı 6 çarpı x bölü 2'dir. Bu daire diliminin, şuradaki daire diliminin alanı 6 çarpı x bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı da 6 çarpı x bölü 2'dir. Şimdi şurası bana sorulan alan A. Şurası B alanı diyelim. Şuraya da C alanı diyelim. Yani şunu gördük biz. A ile B alanlarının toplamı... C ile B alanlarının toplamına eşit oldu diyebiliriz. Ben o zaman şunu sildim, şunu sildim. Demek ki A alanı aslında C alanına eşitmiş dedim. Yani ben burada sadece şuradaki 60 derecelik Yay diliminin alanını bulursam cevap geliyormuş arkadaşım. Peki 60 bölü 360 çarpı pi. R'mizde 6 olduğu için karesi 36. Sıfırlar gitti 36'lar gitti 6 pi kaldı. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet 4 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Kaç dakika oldu? 21 dakika olmuş arkadaşlar. Burada duralım bir sonraki videomuzu da devam ederiz inşallah. Tamam? Hadi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.